day I'm going something Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bebekler. Bugünkü konumuz sütiği fırlamak. Ben Belki görmüşsünüzdür. İlk açtım hesapta Ayşen Cixx hesabında. Demin geçiyordum ve baktım böyle bayağı bir zayıflamışım. 2018'in Ocak ayında birkaç fotoğraf paylaşmışım. Buraya koyacağım. 65 kilo olmuşum. Zaten hastanede yapmıştım ben arkadaşlar. Hastanede de hep ilaç falan verdikleri için halilik kilo alıyorsunuz. Sadece ilaç veriyorlar. Spor yapamıyorsunuz. Hareketi halinde olamıyorsunuz. Sadece yemek veriyorlar, ilaç veriyorlar bu şekilde kilo, kilo almıştım sonra biberleri, çınar, formçayı kullandım ve hmm, 5 kilodan şu an 47-45'e kadar bile indim ama belki genetik olduğu için olabilir çünkü benim ailemde sülalemde gene, genel olarak hepimiz zayıfız Arkadaşlar işte en son genetiklikten falan bahsediyorduk. Ailemde böyle küçükken benim yaşatılarım, benim yaşatılarım derken ailem, annem, teyzem olsun, kuzenlerim hep hepimiz yani zayıfız. Sadece annem böyle yaş ilerlediği için şu an 53 yaşında bu yüzden galiba biraz kilo aldı. Ve kadın hastalıkları işte menopoz ya umarım bunu izleyen kız bayanlardır yani genellikle çünkü artık her videonun anlayacakları söyleyeyim. Um, Sahteme oldu yani dinlemeyin Allah aşkına. Ben burada kızlara ilişkili bir şeyler diyorum. İşte kadın artıkla menopoz falan bazı hastalıklar kesildiği için falan külü almaya başladı. Ama yani genetik iyi benim. Zayıf. Belki bu yüzden de külü almamış olabilirim. Ailem gençken zayıftı çünkü. Sizin de yani bu şekilde. <gülüyor> İşte ilk kilo ı, hastaneden çıktım, hastanede de ya belki yaptıysanız biliyorsunuzdur, spor yapamıyorsunuz, sürekli yatıyorsunuz, hakikaten donamıyorsunuz, yani arada dişi çıkartıyorlar, oturmaktan, çevrede izlemekte başka bir şey yapamıyordum. Bu yüzden ya, yemek yiyip, yiyip yatıp yatıp, bile çeşip yani anlayacağınız. Ondan sonra senden da bir eczaneye girdim orada dikkatimi çekti birbirliğim sınar, fon, zeyflama, bitki çayı bilmem ne bir şeyler yazıyordu ben Onu almıştım 25 TL, 20 TL falan diye Daha ucuz da olabilir Bir de şimdi koyacağım Koymuştum İşte ondan kullandım Sonra hiç spor falan da yapmadım ama Zeyflat ya genetimden dolayı olabilir Çünkü ben okula gidip gele gele belki midem küçüldü yemedim bu yüzden olabilir arkadaşlar belki aranızda eğer böyle ıı, psikiyatride veya ameliyat olduysa ameliyat ıı, ameliyat olmadığı biçim şey bilmiyorum ben de ameliyatlar sonra yaşlandı yatırıyor ya bir süre o zaman kilo almış olanınız varlığı diye düşünmüştüm ama Evet, ben de yapmadım hiç bilmiyorum ben. Yani. Ameliyatta çok kilo alınıyor mu? Biliyorsanız yoruma yazsın. Ama ben psikiyatrik klinikte yaptım. Psikiyatrikte yapmıştım. Ve kilo aldım. Ben kendi hani böyle bazıları mmm beden ya. Allah kimseyi düşünmesin ama pshende yatanlar falan mesela onları çok ilaç veriyorlarmış galiba. Onlar da çok kilo alabilir. Yani bazı bildiğim arkadaşlarım var. Yani kimse Allah düşünmesin. Ee, onlar falan onların sürekli ilaç falan ve gözlenmiş ve üçleter bir falan onlar da acayip biliyorlar. Ben de psikiatride o yüzden kül aldım. Ee, bu şekilde. Arkadaşlar sanırım ilaç e, ilaç veriyorlar psikiatride. Ya psikiyatri, ilaç içiyordum yani. Onun için kül aldım. Ee, ayrıca haktan yani herkes düşmesin. O da da Yemeklerin içine falan bir şey koyuyorlarmış galiba. O yüzden yukarıya dönüyormuş. Hem bu türlerden dolayı kilo alınabiliriz diyorum. Ben de size nasıl zevleyeceğinizi anlatıyorum. Ya zaten genetiniz iyisi dışarı çıktığınız anda erimeye başlarsınız. Muazdan kesersiniz. Eski yavaş yavaş dönmeye başlarsınız. Bu şekilde. Mesela bebeklerim. Yani çok iyi iiyen ama böyle hastalığından dolayı hatta ayılık böyle yani çok hiç yemediği için arkadaşlarım da var benim. Hiç yemiyor ama çok kilolu ve veremiyor yani. Galiba bu onun hastalığıyla mide mide alakalı bir şey diyebiliyorum yani mide problemleriyle alakalı ya yani genetiğiyle alakalı. Genetik çok önemli bir şey bu konuda ya. ayrıca şunu da söylemeliyim. El ee, diyetisyen değilim diyetle alakalı bir şey de yapmıyorum bir eğitim de görmedim arkadaşlar ben moda tasarım mezunuyum ve açıktan İslam üniversitesinde çocuk gelişimi okuyorum onu da burada söylemiş olayım diyetle alakalı yok sadece zayıfladım ve nasıl zayıfladınır neden kilo alınır bunlarla alakalı konuşayım dedim sizinle çünkü instagramdan yazıyordunuz nasıl zayıfladın diye bu yüzden bir belirli çayını hastaneden çıktıktan kısa bir süre kullandım. Hastaneden çıktıktan kısa bir süre soğur aldım ve kullanmaya başladım. Ne kullandığımı da söyleyeyim. Aç karnına kullanıyorsunuz yani aç oluyorsunuz. Hiçbir şey yememiş oluyorsunuz ki sonradan bir şey yediğiniz zaman hani böyle iştahınız kapatsın fazla yemeyiniz diye. Tokan zaten kanın dolmuş oluyor yani tokan yersen ne olur? Onun için aç karnı yiyorsun ki farklı bir şey yememek için ve ben isteğimi çok azalttı. Ben çok yiyiyordum falan ama işte ama azalttı midem mide bulantımı da belki bilemiyorum yani midem falan bulandırma başladı yani çok böyle midem bulanıyordu hala bulanıyor mide de bir şey çıkmadı ama mide bulantısı falan böyle yani çok iyince falan oluyordu <gülüyor> o bu şekilde bir yan etkisi galiba bu var. Sonra onu kullandım, spor yapmadım, yürüyüşe çıkıyordum nadiren. Sonra açkan içiyorsunuz, bunu aklınızda bulundurun. içiyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> ya önceki dedim video'da ben yiyorsunuz demişim. Ee, içiyorsunuz bu bir çay ve tadını tadı hala böyle biraz hatırladığım kadarıyla biraz Değişik. Ama içilecek kıvamda bir şey. İçiliyor yani. O kadar acı değil. Güzeldi. İşte tok tutuyor insanı. Bu şekilde. Arkadaşlar. Son olarak da kapatış yapacağım. Kanalıma abone olun. Likelayın. Beziratın. Çok sevinirim. Mutlu olurum. Devamı gelir videolarımın. Buraya da e, eski kiloluyken hallerimi koyacağım. Şu anda komaya başlamışımdır kişinin. Kilolu içti fotoğrafım vardı. İşte onları koyacağım. Bir Şimdi de şimdiki halimi de koyarım belki. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Thank you very much. See you later. Bye. Güle güle.